Sorunlar geliyor, gülümsemem aynı ama Güzelleşir derler bir de gözlerimde travma var Sorarlarsa nedir derdin söylemekten çekin Bu kez düşmen için babalar farkındasın başındalar Başındalar yolun, kimse önde falan değil Kayıp ediyorsun sebep sözde karakterin Duruşunla sonuç ölüm marşı çalıyorken Hayat remix için rica et, gitar verin Anca böyle, anca böyle yenersin Sarılabilirsin Edemezsin. İnsan beş şerfli seçim senin dostum hangisi sadık mı dönek mi sen seçeceksin yenildim bazen ben değiştim tabii ki de üç günlük dünya mı duruldum tam iki de yaşadım ama yani yaşamadım değildi de ikisinden önce çok bulandım pasakire yaşlarım Tebep gönül yaşlanır Son nefes için 71 saatteyiz Yaşlarım ne bir gönül yaşlanır Son nefes için 71. Kimlerle güldük ettik, kimlerle bozulduk Soramadım sorunun ne bodozlama dozlama koşuştur Etmediler merak, keyif için takılanlar iyi miydi sence ha? Söyle hangi huzur bu? Sahilde arardım da, kafamda allak bulak Kanımca yanacağız da umarım sıcaktandır Günümüz yazılacak biliyorum doğrusunu söylemiyom Bazen pek umutsuzum doğrusu olur. olur geride kalma sakın Paris'e çıkan yollara Etilerden bakarsan olmaz Doğru. Kıymetini kaybedenin yolu şiçekte de olmaz Değiştiğim zaman ben yenildim tabii ki de Durulmaktan vazgeçtim başlamıştım tam ikide de Tecrübeydi aslında bahsettiğim ama yani Onurumdan vazgeçmedim bulansam da pasakirer Yaşlarım ne telaşlanır Müzmin bir sebep yokken Sakın Paris'e çıkan yollara etilerden bakarsan olmaz, doğru olmaz. Kıymetini kaybedenin yolu çiçek dolmaz.